Döviz kurları ve altın çok yakında ani ataklar yaparak yükselecek, Türk lirası ise dipleri görüp devalüasyona uğrayacak. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları ve altında çok önemli gelişmeler var. Değerli dostlarım, kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açıp videoya beğeni atmayı unutmayın. Dünya Ekonomik Forumunda, Suudi Arabistan Maliye Bakanından, Türkiye'ye ekonomik destek çağrısı yapıldı. Birçok ülkenin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu ve dünya ekonomisinin desteklenmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Alcat'tan, Bazı ülkeler borçlarını çeviremeyerek temerrüde düştü, daha fazla ülkenin temerrüde düşebilme olasılığı var, en kırılgan ülkelere yardım etmeli izledi. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin, ödeyemeyecek büyüklükte, birçok ülkeye dış borcu var. Suudi Arabistan Maliye Bakanı'nın, özellikle temerrüt kelimesini Türkiye'nin adıyla birleştirerek söylemesi, acaba, Türkiye temerrüte mi düşecek sorusunu akıllara getiriyor. Kıymetli arkadaşlar, temerrüte düşen ülkelerde ekonomi felç oluyor. Gelişmekte olan ülke ekonomileri zincirleme bir etkiyle borçlarını döndürememe riskiyle karşı karşıya. Türkiye, fakir Latin Amerika ve daha fakir olan Afrika ülkeleri arasında en yüksek, 20. borç krizi riskine sahip ülke. Altın ve kripto paralardaki düşüş, Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Hong Kong'a kayıtlı kripto para borsası, BitSato'nun Rus uyruklu üst yöneticisi, Anatoly Legkodmo'nun yasa dışı fonları transfer etmekle suçlandığı ve kara para aklamayı önleme dahil, Amerika'nın düzenleyici önlemlerini karşılayamadığı bildirildi. Açıklamada, Le Kodmom'un dün gece Miami'de gözaltına alındığı ve bugün Florida Güney Bölge Mahkemesi'nde yargılanacağı belirtildi. Haberin duyulmasının ardından, altın ve kripto paralarda düşüşler oldu. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte, altın hisselerinde, 3 saatlik düşüşün ardından hisse senetleri düşük fiyattan alıcı bularak, hem altın hem de kripto paralar tekrardan toparlanarak yükseliş sinyalleri verdi. Çünkü Asya kıtasında altına talep çok, bu nedenle de altın düşmez. Döviz kurlarında işler iyice rayından çıkacak, uçuruma doğru gidiyoruz. Japonya'nın ticaret açığı, zayıf yen ve yüksek enerji maliyetlerinin etkisinin yumuşamaya başladığının bir işareti olarak, Aralık ayında beklenenden daha fazla daraldı. Maliye Bakanlığı'nın Perşembe günü bildirdiğine göre, ticaret açığı 5 ayda ilk kez 2 trilyon yenin altına düşerek 1,45 trilyon yene, yani 11,3 milyar dolara geriledi. İthalat, bir yıl öncesine göre %20,6 artarak artış hızını Japon, Amerikalı ve Avrupalı ekonomistlerin tahmininden daha fazla yavaşlatırken, ihracat %11,5 arttı. Peki, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan, ithalat ve ihracattan gelen kötü veriler neyi işaret ediyor? Ham petrol ve likit doğal gaz ithalatının katkısı, Kasım ayındaki yıllık artışa kıyasla, Aralık ayında azaldı. Avrupa'ya yapılan ihracat yükselirken, araba sevkiyatlarındaki düşüşün ardından, Çin'e yapılan sevkiyatlar da yedi ay sonra ilk kez düştü. Avrupa'ya yapılan ihracatın yükselmesi, euroya olan talebi arttıracak, Avrupa'daki ithalatın düşmesi de Avrupa'daki ticaret ve ekonomide iç dengelerde karmaşaya, ayrıca Mart ve Nisan aylarındaki iktisadi planlarında bozulmasına neden olacak. Diğer yandan, bugün, TCMB'nin beklendiği gibi, faizleri sabit bırakması, Türk Lirası ve KKM'deki yatırımcıların tedirginliklerini daha da artırdığını gösteriyor. Dolardaki en ufak bir ateşlenmede, mevduat hesaplarında bekleyenler, çok büyük panikler yaparak, onların da mevduatlardan çıkıp dolara yükleneceklerine çok yakında, hep beraber şahit olacağız. Türkiye'deki döviz krizi yanı sıra, TL'deki değersizlik, diğer ülkelerden, dolar ve euroya artan talep, TL'nin önümüzdeki dönemde aşırı değer kaybedeceğini gösteriyor. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.